Falko ile ilgili şunu söyleyeceğim. E arkadaşlar evinde istirahat etsin. Skolu bırakıp zaten yaşlandı adam. Onun yerine sakat sakat şeyde. Galatasaray kulübesinde istirahat ediyor. Hele bir de bize gel arkadaşlar. E i̇şte bu bu sefer. Veya Cristiano Ronaldo'u en sonunda bulduk. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerleyiz. Eee, kart açıyoruz. Uzun bir aradan sonra kart açıyoruz arkadaşlar. Eee, hem Efso Tekno sanırım. Unuttuk. onlarda da unuttuk arkadaşlar. Efso Tekno ile gittik. Star Cup açıyoruz arkadaşlar. Eee süper final orijinal arkadaşlar. Yani böyle geçiyor. Bu da Jack Star Coupe diye geçiyor. Ee, çok uzatmadan arkadaşlar hemen videoya geçelim. İkisinde de 9'ar tane var. Önce Evo Teknomuzla başlıyoruz. İlkini açıyorum. Geçti. İbrahim Hovi İbrahim Oviç onlarda okumayı unuttum. Maradona ve Umtiti Umtiti um, Maradona e, Dur İbrahim Evet Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Şimdi de yine süper finalden atacağım Evet. ikinci açıyoruz. Ya yine mi? Allah Allah. İşte en sevmediğim özelliği o oh, arkadaşlar kartların. Hepsinden aynı koyuyorlar. Ee, şimdi StarCoop'tan. Neyse Allah'tan iyilerden çıkıyor. Yani İbrahimovic iyi bir oyuncu. Maradona iyi bir oyuncu. Arkadaşlar var adına iyi bir oyuncuydu biliyorsunuz ki hayatını kaybetti. Ee, ve umpiti de iyi oyuncu yani bana göre iyi oyuncu. Ve bu sefer yani aynı kart olmadığı için farklı çıktı. Emre Belezoğlu aslanım. Evet arkadaşlar Emre Beze Belezoğlu bıraktı. Kevin W'un çok iyi bir oyuncu. Emre Borda biliyim kadarıyla Galatasaray'dan Galata, gitti ya da yedek kulübesinde oturuyor. Bunları şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yine bundan açalım. Eşit Eee. Açtık. Kesin yine aynısı. Hop. o Oooo Dybala çıktı arkadaşlar. Dybala da iyi bir oyuncu. Ve Ryan Dog. Arkadaşlar bu ikisini. Zaten bunu çok iyi tanımıyorum yani. Bunu da tanıdığım kadarıyla orta seviyeli bir oyuncu. Evet. Şimdi de bunu açıyorum arkadaşlar. Bundan Evet. Evet. Yine aynı sıralardır. Yok. Alisson Agüero ve hacı mesleği. Daha acılığını görmedik ama. <gülüyor> arkadaşlar. Alisson da. Aguero da iyi. Oyuncular arkadaşlar. Yine bundan açıyorum arkadaşlar. Bak bundan uğurlu şeyler çıkacak. Bak. O yüzden gittim ortadakini seçtim. Ve bu taraftan açılıyor. Ve, ve, ve. Bak bu tahminimi arkadaşlar söyleyeyim. Burada Ronaldo, burada Messi, burada Neymar. <gülüyor> Üçü de yan yana. Belki birini tutturmuşumdur. Üçü de sıfır arkadaşlar. Arkadaşlar Falcao, aa, seymem. Conte severim, güzel bir de oyuncu. Rodriguez sanırım gitti yani gitti diyebiliyorum. Evet Rodriguez de zaten iyi oynamıyordu bana göre yani. Orta seviyeli bir oyuncu. Arkadaşlar ve son Falka ile ilgili şunu da söyleyeceğim. E arkadaşlar evinde istirahat etsin. futbol bırakıp zaten yaşlandı adam. Onun yerine sakat sakat şeyde. Galatasaray kulübesinde istirahat ediyor. Böyle oyuncu olduğunu bilsem ilkten hiç öyle korkmazdım ben. İlk geldiğinde çok korkmuştum. Kime düşecek diye. Ya da birinci olamayacağız. Gerçi şimdi de birinci olamıyoruz da. <gülüyor> evet start. Star kubumuzdan açtık. Bakayım daha önceden ne çıkmış. Kesin aynı çıktı. Ayy. <gülüyor> Elimden düştü. O Mustera. Ederson. Edilmiş ya. Tamam. Bu üçlü iyiydi arkadaşlar işte. Öyle arkadaşlar. Bir daha star kubumuzdan açıyoruz. Ali son Aman Ederson Halisson Sürekli Halisson aklıma takılıyor Ederson da iyi bir kaleci hem genç Ve Vedat Nuric bizden gitti arkadaşlar ee, Anthony Griezmann O da maşallah saçımla atmayacak Evet Aziz Bütçe Böyle bir şey Okuyamadım Evet hemen devam edelim arkadaşlar hep soğuk birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Hem... Az önce doğruymuş. Hemen açtım. Hop. Ve. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Arkadaşlar. Agroya raci meslek. Aliston. Evet arkadaşlar. Şimdi bundan açıyorum. Arkadaşlar. Dur buradan Nereden ben Buradan İlk oyuncu göremedim arkadaşlar Ay, Nasıl çıktı ya Allah Allah Evet arkadaşlar Vedat Moriç, Antoni Griezmann ve Aziz Buçak Yok Bir haç mı? Ölümüşüymüş Evet arkadaşlar Vedat Moriç Bizim eski oyuncumuz ee, Çok iyi bir karakter kariyer geçirdi. Evet yani bizde bir yıl oynadı bir sezon ve direkt Lazio kulübüne gitti İtalyanlardan. Bu çok büyük bir başarı bana göre. E, yani Türkiye'de oynamış birine göre çok büyük bir başarı. Şu an forvet olsa şimdi bizim forvetimiz olsa garanti daha iyi bir konumda olabilirdik diğerlerinden. Arkadaşlar, e, bu sefer de bununla devam edelim arkadaşlar ve ne çıkıyor? Uğurcan Çakır evet. Belki yeni bir dünya yıldızı Türk kalecisi olabilir. Ve Cristiano Ronaldo en sonunda bulduk. Ve Adil Adil Rami. Bu da bildiğim kadarıyla arkadaşlar gitti bizden. Evet, arkadaşlar, hızlıca devam edelim. Bundan etmeyelim, onu açamam. <gülüyor> Bunu da açamıyormuşum. <gülüyor> Çok güzel olurdu. Evet, arkadaşlar, bakalım. Bunda da Ronald'ı tutturduk. İlk defa Ronaldo tutturduk. Rambani üveypci ve arkadaşlar bunu yine okuyamıyorum her zamanki gibi Ronaldo'yla Ronaldo arkadaşlar çok güzel tutturduk bunu açtım açtım arkadaşlar bu sefer bana karşı hiç kimse duramayacak hadi bir Ronaldo da verir misin ya da Messi ya da Neymar olabilir. <gülüyor> Yeni gidebilirsin. Neyse arkadaşlar. Bunda da pog batıp durduk. Becum ve Plusich. Evet. Bunları buraya koyalım. Yani arkadaşlar bundan devam ediyorum. Ee, Star kubumuzdan açtık arkadaşlar. Dın, dın, dın, dın. Arkadaşlar. Deniz sürük son Sanchez Loris Karius Arkadaşlar Loris Karius Geldi maç Slash bittiydi Şimdi Deniz Sürich Bizde oynamıyor kiralandı Başakşehir'e ee, Bundan açalım arkadaşlar Keşke dört olsa İkisini oradan ikisini oradan <gülüyor> Çok güzel olurdu Ve hadi be Bak bundan neyse Arkadaşlar bundan da Neymar bekliyorum çok güzel mesle arkadaşlar Messi <gülüyor> en pappe tempa Luis Gustavo Jan Oblak Arkadaşlar kaleci Ay bir arkadaşlar Gustavo da iyi bir oyuncu bu sene bizi direndiriyor yani mağlup olmamamız için de hani tek oyuncuyla kazana kazanamayacağımız için ama bayağı bir seviyorum Luis Gustavo'yı. ilk geldiğinde kötü bir oyuncu gibi. Şunun da iyi iyi çıktı yani. Eee işte bu bu sefer Messi. Abdülkadir Parmak, Dioner Messi, João Pereira. Arkadaşlar bak, bundan çıktı Messi de Ronaldo'da da. Bak, bu sefer bundan ümitliyim. Neymar çıkacak. Bundan ama bundan değil. Evet arkadaşlar, mevsimizde tutturduk. Hadi be, bir Neymar. Hangisinden gelirsen gel be Neymar. Bir Neymar geldi. Umarım gelir arkadaşlar bundan. Şimdi geliyormuş ikisinden de Neymar. Of çok iyi Evet arkadaşlar, şimdi bunu açmayacağım. Ama şöyle yapayım. Şimdi bunu hangisinden Neymar çıkacak bakalım. İkisinden de çıkmaz kesin de, neyse. Bunu arkadaşlar şöyle... Yapıyoruz. Evet. Bekleyin. Tarıyorum şimdi. Tarayıcı. İçinde de Neymar yok. Evet. Son iki kart. Son iki kart. Son iki kart. Son iki kart. Son iki kart. Son iki kart. Son iki kart. Son iki. <gülüyor> son iki da görüyorsunuz. Ne çıktı? Ya nereden biliyorum? Bak tarayıcı. Bir ne de tarayıcı yapacağım arkadaşlar. Nasıl bildiğim? Bana bundan sonra tarayıcı İsmail demeniz mümkün olabilir arkadaşlar. Falco Alcante, Rodriguez, ee, çıkmıştı daha öncesinden arkadaşlar. Ve Sirloot, Alexander Sirloot, fıstık gibi oyuncuydu. Hele bir de bize gelseydi arkadaşlar. tam fıstıklanacaktı da. Yani Allah bilir o da bizde çökerdi de. Her gelen giden çöküyor zaten bizden sonra. Sonra Delali Bir kart daha çıkmıştı Ve Yunus Akgün Yunus Akgün de hiç yani Kartlardan çıktı da Duymadım Evet arkadaşlar bugün 18 kartımızı da açtık arkadaşlar 18 kartımızın 18'inde de Neymar çıkmadı ne yazık ki İnşallah bir dahakine Çıkar e Bir dahakine çıkarsa Vay Arkadaşlar bir dahakine de Messi ile Ronaldo'ya çıkmayacak. Ya da Ronaldo ya da Messi çıkmayacak arkadaşlar. Benim şansım öyledir. Arkadaşlar güzel şeyler tutturduk. İkisi de Ronaldo ile Messi yani en iyileri. Arkadaşlar bu serinin devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.